Bugün 29 Eylül 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz Akrep burcunda ilerleyen ay güne hırslı ve tutkulu enerjiler veriyor başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar hisseli paralar finans cinsellik okült konular bedensel ve ruhsal arınma gün genelinde ilgi alanımızda olabilir sabah saatlerinde düğümler ekseni birleşen ay öğleye doğru Uranüs ve Satürn'e sert açılar yapacak Karışık ve zararlı duygularımızı sakinleştirmek için manevi ve ruhsal çalışmalar yapabiliriz. Sezgilerimiz çok güçlü olacağı için bizim için neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu da hissedebiliriz. Bunun için ruhumuzu ve zihnimizi sakinleştirmemiz gerekecektir. Hayatımızdan çıkarmak istediğimiz kavramlarda daha kararlı bir şekilde hareket edebiliriz. Akrep Burcu'ndaki ay akşam saatlerinde Balık Burcu'ndaki Neptünle üçgen görünüm yapacak duygularımız ve sezgilerimiz güçlenirken içinde bulunduğumuz durumları kabullenme ve akışta kalmamız da kolaylaşabilir daha iyimser ve rahat hissedebileceğimiz gece saatlerinde dinlenebilir maneviyat ve tefekküre yönelebiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun